Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı tyt Geometri Soru Bankası kitabındaki üçgende açı konusundaki ikizkenar üçgende açı konusunun Sorularını çözeceğiz Hadi bakalım çözümlere başlayalım ABC üçgen verilmiş ve tepe açısı 30 derece verilmiş Taban açılarını nasıl buluruz? AA deyip 2A artı 30 eşittir 180 diyebiliriz Ya da kısası var bunun 180'den 30 çıkartıp 2'ye bölebiliriz 180'den 30 çıkarsan 150 kalıyor bu açılara 150 derece kaldı İkisi de eşit açı olduğundan 150'yi de 2'ye böldüğümüzde 75-75 yapar. E hocam 75 artı x eşittir 180 derece değil mi? Evet x de böylelikle 180-75 yani 105 derece çıkar. Evet birinci soru 105 geldi ikinci soruya geldik. Burada x kenar var hemen taban açısı x ise buradaki taban açısına da x yazabiliriz. İki açı gördüm mü dayanamam ikisinin toplamı bir dış açı hop 2x yazdım. Bir de adam bize ab ile ac eşit vermiş. Evet şunu da Eşit vermiş. Bunu da eşit vermiş. Bu ikiz kenarda da taban açıları birbirine eşit. Ya da tepe açısı 20 derece ise. 180'den 20 çıkar. 162'ye böl. Hocam bunlar 80 80 yapacak. 2x eşittir 80 ise. X'i böylelikle kaç buluruz? 40 buluruz. Yani x 40 derece çıkar. Örnek 2'de. Geldik örnek 3'e. Evet. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Şu bir ikiz kenar üçgen verilmiş. İkiz kenar üçgenin taban açısı kaç derece? 80 derece. Hocam burası 80. 80, 80, 160. O zaman buraya ne kaldı? 20 derece kaldı. X e, kenar bu. 20 ise bu taban açısı da 20'dir. E, 20 ise çünkü tabanı taşıyan açılar birbirine eşit. 20 ise 20. 20, 20, 20 20 ve alfanın toplamı da 180 yapacak. Yani 20, 20, 40. 180'e tamamlayalım da 140. Alfamız böylelikle de 140 derece çıkar. Örnek 3, 140 oldu. Geldik örnek 4'e. İkiz kenarlıklar var burada. Bir de ne var? Şu tepe açısı verilmiş. Öncelikle bu ikiz kenara dikkat edeceğim. Belli. Tep açısı 30 sa 180'den 30 çıkart. 150 2'ye böl. 75 75 yapacaktır taban açıları. 75'leri yazdım. Bak dikkat et burası 75 değil. tamamı 75. E hocam şurada 5 derece vermiş bunu kullanacağım. 75 tamamı. 5'i buradaysa 75'ten 5 çıkart. Burası 70 çıktı ve buradaki üçgende ikiz kenar ve tepe açısı bakın tabanı burası. tepe açısı 70. 180'den 70 çıkart. 110. 2'ye böl. 55 derece 55 derece çıkar. Buradaki açılar alfada böylelikle kaç derece oldu? 55 derece oldu. Örnek 4 55 oldu. Geldik örnek 5'e. İkizkenar üçgen var. Tepe açısı 40 derece. 180'den 40 çıkart 140. 2'ye böl 70 70 yapar. Hocam ters açıdan dolayı burası da 70. E, burada da bir ikizkenarlık var ve tepe açısı bak tabanı burası. Tepe açısı 70'ti. E, o zaman tepe açısı 70 ise 180'den 70 çıkart 2'ye böl. Yani 180'den 70 çıkarttığınız zaman 110. 2'ye böldüğünüz zaman da kaç yapıyor? 110 2'ye böldüğümüzde 55 derece 55 derece yapar. Böylelikle x'i 55 derece buluruz. Cevap 55 yaptı. 5. sorular. Geldik örnek 6'ya. ikizkenarlık verilmiş. Hemen burada taban açısı var. E taban açıları. Buradaki ikizkenarlıktaki taban açıları. Şu taban ya. Birbirine eşit. 20'ye 20. E burada. Hocam iki tane açı yan yana gördüm. Dayanamam. İkisinin toplamı. Hop bir dış açı. 40 derece. Şuradaki ikizkenarlıktan Taban açıları birbirine eşit. Yani bu tabanı taşıyan açılar. 40'sa. Burası da 40'tır. Benden b a D açısı isteniyor. 40-40-80. Şuraya kaç derece kaldı o zaman? 100 derece kaldı. Ama benden BAD isteniyor. de 100 artı 20'den kaç derece yapar? 120 derece yapar dostum. Yani cevabımız böylelikle 120. Yaptı örnek 6'da. Ve böylelikle buradaki kısmı da bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda açı harflendirmesindeki kısımda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.